Allahümme salli ve sallim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Birinci cildin onuncu cücündeyiz. Futohat ı Medine'nin. Hakikat, yaratılışımızın içindeki temel aksanı anlamaya devam ediyoruz ki burada, bu büyük aksın içerisinde çok önemli bir kavramla karşılaşırız. O da nur ifadesi. Nur ifadesi ve nari ifadesi aynı köklerden gelmekte. Biri ateş, biri ise nur. Her ikisi arasındaki ince farkları anlarken bizler Yaratıcının nuruyla tecelli edişindeki hakikati kavramaya gayret edeceğiz bugün sizlerle. Kısaca kitapta belki genişletmek üzere. Efendim nuru, Allahu Zülcelal'in nuru dediğimiz zaman varlığı var eden tecelli anlamında konuşulur. Yani Fut adı Medine'nin ortaya koyduğu varlığı anlayabilmemiz için anlattığımız kavramlar şimdi yavaş yavaş şekilde şamalle buluşmaya başlıyor ki burada Allahu Züccelal'in nurundan bahsediyoruz. Bu bir tecellidir. Allahu Züccelal eğer tecelli etmeden zat-ı ilahisiyle hasıl olsa Kaderin hükümlerini bu yaratılış biçiminde sabit olarak görmek zorunda kalırdık. Çünkü ışığın hareketliliği kaderin kudret tayininde farklı bir biçimde farklı şekillerde bunların değişebilme imkanı tanıyor. Öyle şu an bu çekim yapılırken yüzüme dönük ışıklar var. Siz beni daha iyi görebilirsiniz diye. Ama ben yüzümü döndüğümde ya da dışarıdan bir ışık kaynağı farklı bir şekilde benim yüzüme çarpıyor olsa her birinden farklı bir ışık almış olacağım. Dolayısıyla Allahu Zülcelal isteseydi kudreti sabit bir şekilde de yaratabilir, kader asla değişme edebilirdi. Bundan hiç şüphe yok. Ama Futuat-ı Medine'de şu anda yaratıldığımız halin içindeki müteşabihten kurtulup hakikati anlayabilmek yolculuğundaysak eğer, Varlığımızın nuru ilahinin tecellisiyle hasıl olduğunu bilmek gerekir. Öyleyse var ederken sebebi yaratan ve imtihanı sebebin içine gizleyen bir ışıktan bahsediyoruz. Işığın ata halinden bahsediyoruz aslında. Çünkü bir şeyden su içersiniz bir bardaktan. Bardak bir sebeptir. İçindekinde su bilirsiniz, içersiniz ama Yeri gelir o suyun içerisindeki herhangi bir mikrop ya da bakteri rahatsızlanmanıza vesile olabilir. Su içinde sizin göremeyediğinizi saklayandır. İnsanlar hayatları boyunca bazı şeyleri gösterirken bazı şeyleri de gizleyebilme yeteneğine sahiptir. Aslında bu bütün mecrayı kapsamış olan nuru ilahinin hakikatidir. Çünkü onun nurunun tecellisi öyle yücedir ki, ona yaklaş yaklaşabildiğiniz kadar hakikat hep ışığın içerisinde bir yürüyüştür. Ardında var olan şeyin karanlık olarak adlandırılması bile iddia edilemez. Orası başka bir mahal olarak ele alınmalı, kübün dışı olarak ifade edilmelidir. Nur hem gösterendir hem gizleyendir. Elbette bunun içerisinde insanoğlunun takınacağı tavır, o nur ilahinin tecellileriyle nasıl muhatap olacağını belirler. Zira emanete ilhak eden nura gark olmak üzere cennetin insana vacip hale gelmesi ancak o emanete sahip çıkmasıyla mümkündür. Nur insanoğluna bir emaneti taşımıştır. Çünkü ışık genel manasıyla taşıyıcı bir özelliğe sahiptir. Belki gelecek yüzyıllarda veya önümüzdeki on yıllarda ışığın bilgiyi taşıyabilme kabiliyetine sahip olduğunu bilim adamları da fark edecektir. Bu farkındalığa ulaşabilmek için ışığın çıplak halinden elbette haberdar olmak gerekir. Herkesin atom parçacıklarıyla uğraştığı bu dönemde ışığın içerisinde saklı bırakılmış olan enerjinin mahiyeti bugün insanların zikrederek elde edebildikleri dehşet bir inceliğe sahiptir. Zira Allahu Zücelal'in o ismi şeriflerini insanlar zikredip tekrar ederken onun nuruna muhatap olurlar da ışık nereden gelmiş, ne kadar gelmiş bunu pek de görmezler. Hakikat öyleyse bu ışık zannedildiği gibi şu lambalardan parıldayan ışıklar gibi olmayacaktır. İnsan şu anda etrafındaki pek çok radyoaktif ışımaları görmemesi gibi bir durumdur bu. Hayvanatın belli ışıkları görüp, belli ışıklardan habersiz oluşu, hatta bu yüzden pek çok rengi göremeyen pek çok hayvan çeşidinin varlığıdır. İnsanoğlunun gözü ise bütün yaratılmışlar arasında tecelli ilahiyi en yakın renkleriyle görebilendir. Ama göz öyle bir hakikatle yaratılmıştır ki esas o nur ile bakarsa hakikat görülebilir. Gözündeki ışık sönmüşler ya eskiler, gözde bir ışık vardır. Eğer gözden çıkarsa gönlünden aksedini görmeye başlar. Nuru ilahinin veçiyle emanete ilhak olmak niyetiyle görüşmek dileğiyle.